Diyebiliriz. Diyebiliriz. Ki bütün akım korumalı prizler dandik midir veya akım korumalı prizler dandik midir veya akım korumalı prizler bir işe yaramıyor diyebilir miyiz? Hayır, ee, akım korumalı prizler yani piyasada bilinen adı olduğu için ben de sürekli akım korumalı priz diyorum. Aslında isminin ısrarla yanlış olduğunu söylüyorum. Öncelikle satıcı firmalara da sesleniyorum buradan. Lütfen bu ürünleri olması gerekiyor girilim koruma priz diye satın. Gerçekten akım koruyan prizlerimizi akım korumalı diye satın. Peki bu yeni bir soru doğuruyor. Gerçekten akım korumalı priz var mı? Var arkadaşlar. Ee, Siemens, S Plus'ın e, Tunçmatik firmasının gerçekten kaliteli ürünleri var. Gerçekten akım koruyan ürünleri de var. Peki diyeceksiniz ki ilk videoda söylediğinde şimdiki birbiriyle tezat çelişiyor. Hayır değil başından beri videomda da altındaki yorumlarda da başından beri itiraz ettiğim konuyu hep söyledim şu 1 liralık parçayı bildiğiniz para kablonun içine takıp akım korumalı priz diye 100 liraya satmalarına itiraz ediyorum her zaman ve yine de diyorum ki bu parçayla televizyonunuzu her şeye karşı koruyacağınıza inanıyorsanız yanılıyorsunuz diyorum eğer bunları bu şekilde alıp Televizyonunuz arıza yaptığında satıcı firmayı sorumlu tutacaksanız almayın diyorum. Hala da aynı şeyin arkasını. Peki arkadaşlar konuşup konuşup duruyoruz burada. Ne işe yarar bu akım koruma prizi? O zaman gelin şu test videolarını bir görelim. Patlayan VDR'leri gördünüz. Arkadaşlar demek ki akım korumalı priz bir işe yarıyormuş. Ancak benim itiraz ettiğim konu hep söylediğim gibi çok büyük beklentiler olması. Tabii ki akım korumalı priz bir işe yarıyor. Kendisine tanımlanmış ölçünün üzerinde olan bir gerilime tabi olduğunda vedere hemen şöyle gösterelim size. Bunlar arkadaşlar şu gördüklerinizin hepsi daha önceden patlattığımız veriler, testlerimizde patlayanlar bunlar da o esnada koruma amaçlı açık devre olan sigortalarımız bunlar sıfır hiç kullanılmamış bunlar da daha önceki testlerde havaya uçanlar şöyle arkadaşlar basitçe izah edeyim bakın inanılmaz basit şurada gördüğünüz gibi 220 volt geliyor önce sigortadan geçiyor sonra da paralelde VDR mevcut yani varistor sonra da yükümüz var burada Televizyon olabilir, radyo olabilir, modem olabilir, her ne olursa. Prizlerde de gördünüz arkadaşlar. Bir sürü patlama oldu. Buna bir şey oldu mu? Olmadı. Gerilim ile ilgili yaşanan problemde akkor yani flaman dediğimiz telli ampulümüze hiçbir şey olmadı. VDR patladı mı? Patladı. Yani sistem nasıl çalışıyor? 220 volt olması gereken... 250'nin üzerine çıktı diyelim. Bu kendini kısa devre ederek imha ediyor. Bu kısa devre olduğu için burada gördüğünüz 315 amperlik sigorta açık devre oluyor. Yani enerjinin geçişini kesiyor. Böylece yükümüzü korumuş oluyor. Bu anlamda bu gözle bakacak olursak vedere bir işe yarıyor mu? Evet yarıyor. Peki vedere ne işe yaramıyor? Bir de bakalım çekimi sabit tripod yerine bilerek hareketli yaptım. Çünkü evet. ışık belli bir seviye görünce siz LCD ekranları göremiyorsunuz dijital ölçmetrelerin. Şöyle yapalım. <gülüyor> Bu gördüğünüz Vederenin yani varistörün ayağını direkt olarak bağlı Girişte bu gördüğünüz ise gördüğünüz gibi şuradaki prize akım korumalı prizimiz bağlı. Akım korumalı prize de bu ölçü aletimiz bağlı. Yani bu direkt olarak şebekede, bu da akım korumalı prizde. Şimdi voltajlar dalgalandığında ne oluyormuş bir bakalım. Şöyle bir Voltaj düştü yükseldi, düştü yükseldi, düştü yükseldi diyelim, akım korumalı prizden önceki gerilim değeri ise, akım korumalı prizden geçen gerilim değeri de yine aynı şekilde, ölçü aletlerinin kalibre değerleri birbirinden 1-2 volt farklı göstermesine sebep olabilir, oraya takılmayın. Önemli olan herhangi bir voltaj dalgalanmasında akım korumalı prizimiz bir regülasyon sağlıyor muymuş? Onu anlamak için yaptık bunu. Demek ki akım korumalı priz bir regülatör değilmiş. Şimdi bir de kontrol edelim bakalım akım korumalı prizimiz bizi topraklamayla ilgili herhangi bir konuda uyarıyor veya bilgilendiriyor muymuş? Bunun kontrolünde DT9052 toprak kontrol cihazımızı kullanacağız prizimizi takıyoruz kontrol ediyor ve OL uyarısı veriyor yani bize diyor ki bu hattı, bu bağlantıda hiçbir topraklama yok uyarısı veriyor bu uyarıyı bize veren e, DT9052 kontrol aygıtımız e, demek ki akım korumalı priz doğal olarak bir suçlama değil tabii ki bizi topraklama ile ilgili herhangi bir kusurda da uyarma kabiliyetine sahip değilmiş Peki herhangi bir akım korumalı priz e, voltaj ile ilgili yani gerilim ile ilgili yaptığı korumanın dışında herz konusunda herhangi bir değişikliğe sebep olur mu sorusunun cevabı için e, bu sefer Voltcraft enerji logger 4000 aygıtımızdan yardım alıp kendisine soruyoruz diyoruz ki akım korumalı prizden geçen bir gerilimde herz dengesi değişir mi burada gördüğümüz üzere herhangi bir değişiklik yok. 49.99 yani şebeke frekansında olan 50 Hz'den bahsediyor. Arkadaşlar burada da anormal bir durum gözükmüyor. Bu arada arkadaşlar bir konuyu açık daha kavuşturmak isterim. Bilinçli olarak ben küçük voltajlı medyareleri tercih ettim. Neden? Bizim şebeke voltajını kalkıp da bir test yapmak için 250-300 yapma durumumuz olmadığına göre güvenlik anlamında bu çok büyük bir risk içeridi. O yüzden ben düşük voltajlı VDR'leri tercih ettim. 50 volt, 80 volt gibi VDR'ler tercih ettim. O yüzden zaten 0'dan 220'ye kadar ayarlama yapabilen bir sistem kurdum burada. Bu VDR'lerin patlatma videolarında göreceğiniz düşük voltajlı VDR'lerdir. Hani zannetmeyin ki burada bir hile var. E, kullanılan VDR'lerin kodlarını merak ederseniz isterseniz yorumlar bölümünde de yazabilirim size. Gördüğünüz gibi e, akım koruma prizleri voltaj dalgalanmalarına karşı herhangi bir absorbe gösteremedi. Yani e, regülasyon yapamadı. Peki e, bizim akım korumalı prizlerinden e, her ne kadar görev tanımında gerilim sönümleme diye karizmatik bir sözcük olsa da aslında bu parçadan Regülasyon yapmasını beklememeliydik zaten yani benim böyle bir beklentim yoktu bana YouTube'da yorum yazan bazı arkadaşlarımın beklenti içinde olduğu gibi voltajın yüksek gelen kısmını diye içine çekip alçak gelen kısmını göndermek gibi bir vazifesi veya en azından bu konuda bir başarımı yoktur bu aygıtın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, voltaj ne kadar dalgalanıyorsa o da aynı şekilde aynı dalga stiliyle geçişini izin veriyor. Bir kere daha söylüyorum, bu bir gerilim koruma aygıtıdır. Üzerinde tanımlı olan, üzerine tanımlanmış gerilimin üstüne çıktığında kısa devre olmak haricinde bir görevde de yok. Peki, regülasyonu yapacak olan aygıt nedir? Madem bu değildir, o zaman neyin bize gerçekten regüle görevini sunabileceğinde şu videomuzda da görelim. E, Fcm üretimi e, aküsüz olan e, bildiğiniz regülatör. bu ürün şu an. Şurada gördüğünüz üzere e, şebeke voltajı şu an 241 e, ancak çıkış voltajı 220 görülüyor. E, Kettle'ı bir çalıştırabilir miyiz? Evet 241 olan voltajımız 219'a e, çöktü ancak çıkış voltajı anlık sapma yapıyor daha sonra tekrar kendisi 220'ye dengeliyor bu Regülatörün bildiğimiz üzere tepkimesinin UPS'lere göre biraz daha geç olması kaynaklı bir durumdur bakın 241-243 seviyelerinde olan voltaj 216'lara kadar çöktü yine de 216 ile 220 arasında Regülatör bir şekilde bunu dengelemeyi başarıyor kapatabilir mi rica etsem Evet kapattığımızda da şebeke giriş voltajı yine 238-237 bu seviyelerde ancak e, çıkış voltajında anlık bir sapmayı yine görmekle birlikte e, şu an durum 220 volt stabil görünüyor. E, aynı uygulamayı bir de gerekiyorsa dijital multimetre ile e, UPS üzerinde de kontrol edebiliriz. E, ona bu, da bu videomuzda bakalım. da gördüğünüz gibi arkadaşlar asıl bize regülasyon görevini sağlayacak olan aygıt Regüledir, regülatördür. Ee, ancak şöyle bir durum da vardır. Ee, biliriz ki regülatörlerin tepkime süreleri biraz geçtir. Yani bizim istediğimiz kadar hızlı tepki veremezler. Ancak yine de tabi ki regüle görevlerini başarıyla yerine getirirler. Peki bu koşullarda arkadaşlar regülatörün yaptığı regülasyonun güzel olmasına rağmen tepkimesinin yavaş olması konusundaki açığı UPS kapatabilir mi? Geri Bu sefer olarak. UPS'ten e, gerekli kontrolleri sağlayacağız aynı şekilde burada Voltcraft Energy Logger 4000'den destek alacağız e, aynı zamanda dijital multimetremizden de yukarıda yine e, Unity'den e, şurada Voltcraft'tan şebekedeki voltajı <gülüyor> Unity'den de e, UPS'in çıkış voltajını göreceğiz e, Şimdi her ikisinde 219 218 seviyelerinde görüyorum. Eee kettle'ı çalıştıralım bir Ahmet. Kapatalım. Evet 221 olan giriş voltajı, 219 olan çıkış voltajı. Kettle'ı bir daha açalım. 212'ye düştü şebeke. Çıkış voltajımız 212. 213. Kapatalım bir daha açalım bir zahmet Teşekkür ederim Evet gördük ki standart bir UPS de şebekedeki ani dalgalanmalara karşı ürünümüzü koruyamadı zira başından beri belirttiğim üzere ürünleri çok ani dalgalmalara karşı çok yüksek tepkime ile koruyabilecek olan unsurlar online UPSler. Sonuca gelecek olursak ilk videomda da belirttiğim üzere ben konunun sadece teknik tarafındayım. Bu ürünün ne ticari boyutunda ne de pazarlama boyutunda herhangi bir misyonum da yok, herhangi bir görevim de yok. E, dolayısıyla konuya benim ticari yaklaştım ya düşünen arkadaşlar varsa bu konuda Ben yani değilim ama ticari kanadında olan arkadaşlardan da bir ricam var. Lütfen rica ediyorum sizden sattığınız ürünlerin üzerine neyse onu yazın. Tüketiciler bunu bilerek alsınlar. Akın korumaysa akın koruma yazın. Yerilim korumaysa gerilim koruma yazın ve ürününüz sizi sadece şunlara karşı korur demek bu ürünün satılmamasına sebep olacaksa e, aslında belki de satılmaması sizin için daha hayırlı olacaktır. Neden? Çünkü e, şöyle bir durum var arkadaşlar akım korumalı priz üreten firmalar aynı zamanda regülatör de üretiyor UPS de üretiyor. E ben zaten burada ne diyorum? Ben burada diyorum ki arkadaşlar şu düşünceleriniz varsa akım korumalı priz almayın. Regülatör alın. UPS alın. Yani benim burada amacım bir firma karalamak veya o firmaların e, ticari kanatlarına balta vurmak değil. Yani öyle bir şey olsa şu firmadan hiçbir şey almayın derim. Benim böyle bir derdim de yok. Böyle bir kendime edindiğim bir görevim de yok açıkçası. Sizlerden tek ricam tüketicilerinize ne satıyorsanız ürünün yapabileceğini yazın. Bir şey Akın korumalı prizler konusunda teknik olarak da ticari olarak da söylenecek aslında milyonlarca sözcük olsa da bir noktadan sonrasının hem gereksiz hem de sıkıcı olduğunun ben de farkındayım, sizler de farkındasınız. Ben inanıyorum ki üçüncü bir video çekmeme gerek kalmayacak kadar derin ve detaylı bir açıklama yaptım. Yaptığım açıklamaların kaynakları bellidir arkadaşlar. İsteyenler elektrik mühendisleri odasının internet sitesinden bakım kontrollerini yapabilirler, isteyenler elektronik mühendisleri odasının e, internet sitesinden kontrol sağlayabilirler. Bu konularla ilgili oldukça zengin doküman, argüman istediğiniz bilgilere ulaşabilirsiniz. Ne 10 kanununu ben yazdım, ne de elektrik bağlantı prensiplerini ben belirledim. Bu işin bir standardı, bu işin bir prensibi, bu işin bir metodu vardır. Ben olan metodun yanlış bir şekilde aktarılmasına olan itirazımı dile getirdim bundan sonraki bütün yanlış anlaşılmaların önüne geçebilecek kadar zengin bir açıklama yaptığımı inanıyorum. Hala kafanızda e, yatmayan kısımlar varsa, halen aklınızda bazı soru işaretleri varsa lütfen yorumlara yazın. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışayım. Hepinize saygılar. Görüşmek üzere.